3-5 yıldır. Bu arada ben sosyal deney yapmak ilgilendiğim şeylerden bir tanesi. Aklımda olsun. geri gelmişken söyleyeyim. Bu staj ekibiyle, yeni staj ekibiyle bir sürü sosyal evet. deney planım var. Aynen. Bir ee, şeyde. Bu arada başvuru sayısı bile yaklaşmış. Sorma çok ya. Çok seksapal bir yani. <gülüyor> yerden sosyal medyaya çıkmasa mıydık acaba dedim. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz ilgileriniz için. Gerçekten yani açık beyinle çalışmak ister misin deyince böyle ufak bir ordunun harekete geçeceğini düşünmemiştik. Ee, ama yani devam edecek eylemlerimiz. İnşallah bir milyar doları yatırırlarsa onu <gülüyor> <gülüyor> plazada ağırlayacağız hepimiz. <gülüyor> yaptığım uzun yıllardır aklıma geldikçe masadaki yaptığım deneylerden bir tanesi. Şimdi sarada da yapacağım. Bu, bu eline Azıcık kendi, kendi eline belli bir mesafeden bakıyor. E, hissettiğimiz şeyi yakalayalım. Tam dili yok bunun. E, bulmak istediğim şey şu. Bu eli sana ait bir şey gibi mi hissediyorsun yoksa sen gibi mi hissediyorsun? Yani bu sen misin? Ya da bedenin bir başka parçası. Yani hatta hoşlandığın ve hoşlanmadığın parçaları. Yani işte kulakların ya da işte ne bileyim göbeğin ya da işte bir şey, bir ayakların. Yani o sana ait bir şey mi? Yoksa mesela sen misin? Benim şey karışık olduğu soru. Ya aslında bana ait bir şey olarak algılıyorum ilk başta ama çok ait yani ben gibi. <gülüyor> ya biraz tabii benimle beraber yaşayıp yaşlanıp büyüdüğü için benden izler taşımakla bana has şeyler ama mesela bu el benim yani nasıl diyeyim. Ben bu elim diyemem. Yani bu, bu bedenle tanımlayamıyorum kendimi. Tabii orada sorunun şöyle bir zorlayıcı taraf var. Yani sen olmasan sadece bu el seninle ilgili bir şey sembolize eder mi? Etmez. Evet. Yani aslında Aynen. hani göndermedi. Ama, Ama benim bir parçam demek yani bu bana ait demek daha makul gözüküyor bana sanki. Şimdi fark ettiğim benlikte benliğimizin sınırını bulmayla alakalı fark ettiğim hikayelerden bir tanesi bu. Benlik sınırını bulma hali 1980'lerden bu yana bedenimizin şekil bulmuş ben görüntüsünde zihinsel anlamda soyut ve arka tarafta bir şeye doğru gerilediğini fark ediyorum. Yani şimdi bunun çok tuhaf yansımaları var. Böyle soyut bir şeyden bahsediyormuşum gibi görünüyor ama mesela cinsiyetle ilgili konuşacağız bir aşamada, estetik cerrahi ile ilgili konuşacağız bir aşamada mesela oradaki değişimlerin kendisinin nasıl olduğunu algılamakla alakalı acayip bir şey değişiyor. Bu ve mesela ben kendimle dahil olmak üzere mesela dövme yapmak yaptırmakla alakalı ahlaken hiçbir sorunum yok ama yaptırmaktan sakınıyorum. Yani sensin o. Çünkü benim bu ve yarın öbür gün üzerinde beğenmeyeceğim bir şeyi değiştirmekle çok zorlanacağım bir fotoğrafla görmek beni muhteşem rahatsız eder. O yüzden bana ait bir göl halbuki görüntüden çok çok da memnun değilim ya. Yani. yani bir sürü tarafında daha iyisi ya da daha farklısı olsun isterdim. Virgül. Aslında bir o virgülü sonrasında bu benliğe kadar oturmuş ki çok da istemezdim doğalında gelişebilecek şeyler haricinde kilo vermek gibi ya da işte sakalını ya da saçını biçimlendirmek gibi şeylerin haricinde. Bu yeni kuşakta, 30 yaş altı kuşakta çok hızlı bir şekilde bana ait duygusal dönüşüyor telefonu gibi. Yani telefonu da aslında içeride bir yerde çok derin duygusal bağı kurabiliyor. Telefonu gibi değiştirebileceği daha iyisini, daha iyisine ikna olduğunda gayet bu konuya emek sarf edip elini, ayağını, estetiğini, biçimini, işte cinsiyetini ya da işte hani görünen sosyal, sosyal fotoğraf ait birçok şeyine çok kolaylıkla bir şeyin sahip olduğu duygusunu değiştirebileceği bir şey. Çünkü ben de diye şey. Daha geride soyut, hani özellikle sembolize ettiğim yer arka tarafta bir evet. yer, soyut bir yere geliyormuş gibi. Bunun üzerine açık sohbet etmek istiyorum. Kaç bölüm oldu? Önce Can, sonra Canan. 120 bölümü geçmişti. 120. Bak, sıklıkla diyorlar ki işte bir yani marka danışmanı, nörobilim için bu kadar konuşacak konuyu nereden bulacağım. Bu şimdi o kadar kuvvetli bir gözlem ki. Ya bu hayatı gözlemlemekle alakalı bir şey. Bir şey uzmanı olmana gerek yok. Yani biyolojiyle ilgili bir şey bilmene gerek yok. Mesela insanın en önemli yanılgılarından bir tanesi kendini zihinsel ya da ruhani bir varlıkla ondan ibaret zannetmesi. Zaten mesela beden farkındalığı diye sürekli bahsettiğimiz bir şey var. Meditasyonun önemli bir parçası. İnsanlar burada bazen aylarca bazen senelerce zihin gözüyle bedenlerini tarıyorlar. Bunu niye yapıyorlar? Beden farkındalığı arttıkça senin dünyaya iletişime geçme, insanlarla iletişime geçme biçimlerin farklılaşmaya başlıyor. Çünkü kendini algılama biçiminin dönüştüğü için daha isabetli, daha doğru, daha verimli, daha adaptif davranışlar geliştirebiliyorsun. Ya uyumlanmanı arttıran bir şey. Bu soruyu bu bağlamda sen gözlemleyip şimdi biraz önce anlatırken bu arada bu derinlikte sana ilk defa dinliyorum bunu. Kendi farkındalık eksikliğimi fark ediyorum. Yani biraz önce sen sorduğunda boya sana mı ait dediğinde kircikli olmamın sebebi belki 20 yıl, 25 yıl önce sorsaydın ne benimle ne alakası var abi el işte yani bir, bir Terminatör'ün bir uzantısı gibi algılayabildim olabilirdim ama belki biraz zamanda işte azıcık da olsa o meditatif gelenekte biraz hani şey tecrübem olmuş olduğu için yavaş yavaş benden ayrı bir şey olmadığını, benim bedenimin dışında bir varlık olmadığımı, bedenin kendisinden çok daha büyük olan ben diye bir şeyin önemli bir parçası olduğunu, en azından bu dünyayla interaksiyona geçebildiğim bölümü olduğuna galiba ikna olmak durumundayım ve bu algı değişmeye başlamış. <gülüyor> Ama çok önemli bir sıkıntı insanların aslında bu dünyayla iletişime geçmedeki farkındalıklarının zafiyeti ve bu kültürle de çok destekleniyor. Yani daha doğar doğmaz senin dış görünüşünün başka bir takım dış görünüşlere benzemesi gerektiği giyinişinden görünüşüne kadar her şeyde tavırlarına kadar bir kere senin var olan halinin zaten aslında öyle olmaması gerektiği, bir arızalı, kusurlu olduğuna dair bir karşılaştırmalı sistem devamlı çalışıyor. E bunun sonucunda da zaten bütün eğitim, kültür, her şey, insanın kuralları, düşünceleri, işte inançları bilmem ne üzerine konuştuğu için, ya işte bir bedenen keyif etmek çoğu zaman ayıp zannedildiği için, değil mi? Yani böyle yatıp yayılmak bile büyüklerin yanında büyük problemdir falan. Ta buralardan bir, yani bütün bu hikayeler bizi bedenden koparıyor. Biz aslında zihinsel bir entite gibi algılıyoruz kendimizi, bir varlık gibi. Dolayısıyla doğal olarak sorunca mesela ben bunu hiçbir derecede düşünmedim. Hakikaten diyorsun ki benim bana ait bir şey bu. Ama ben diyebilmek bu benim, bu burun benim, bu işte kaş benim, bu el benim diyebilmek gerçekten daha doğrusu böyle hissedebilmek bir seviye atlamayı gerektiriyor. Yaşla da bu mecburen oluyor. Mesela bu ile o kadar çok yaralıyorsun ki. Hatta dün duvara sürttüm. O kadar çok yaralıyorsun ki, o kadar çok duygusal alışverişin oluyor ki bunun. Çok enteresan bir yerden baktım. Evet. Mesela ben de ben de bakarken tam tersini düşünüyordum. Yani ilkel ve orijinal hali bedenle bir bütün. E, aksine bunu çok soyutladığımızda bundan uzaklaşıyormuş Duğru. gibi düşünüyordum. İlkel hali. Bütün. Ama bu, bu çok enteresan bu arada. Ama yani. ben araya ne soktum? Kültürü soktum. Evet bak. evet. Kültür zaten fabrika ayarları anlatısının temelinde bu yok mu? Yani bizi doğamıza yabancılaştıran şey bu. Ya mesela. Kit son derece düşünebildiğimiz en ilkin, ilkel demeyelim ona da ilkin, ön, öncül yaşam hallerine gidelim. Bedenden başka neyin var abi? Hani dışsal faktörlere tamam tanrılık, atfet, kork, tap o ayrı bir konu. Ama erkek bu bedenle bu dünyayla ilişki yok. Giriyorsun ve çok basit bir şey bunu anlamak. Ben buyum, bu bedenim yani. Bir de mesela hani şöyle zonklamaları var konuda aslında başka zamanlarda üzerine küçük çıpalar attığımız konular var. Mesela sahip olma konusu gibi. Şimdi biz bu masaya sahipiz ya da Ali sahip bu masaya. Şimdi bu, bu masa ya sahip olma ya da buradaki stüdyoya sahip olma ya da benzer benzer şeylerin üzerinde o sahiplik güdüsüyle alakalı kendi benliğini genişlettiğimiz ya da işte azalttığımız yerler var. Evet. Şimdi kendi bedenini, sınırını benlikle beraber doğru şekilde algılayabilme dış sahiplik ilişkilerini de sağlıklı kurmaya neden oluyor. Evet. Eğer soyut bir yere zihnen çekersek bunu, sahip olma çok kolaylaşıyor. Evet. Bu, ve, bunun ne büyük ve sırada bir... anlaştırma da kolaylaşıyor. Yani Aynen öyle. Mesela. Ve mesela bu bir zanlar bütün, yani zannetme halleri doğuruyor arka tarafta. Burada tersi de var. Mesela bu Beynimizdeki, zihnimizdeki beden haritası çok plastisteye sahip bir şey. 10-15 sene önce yapılan bir çalışma vardı, beyin görüntüleme çalışması. Erkekler belli bir süre araba kullandıklarını, kullandıkları arabanın dış kuturlarını beyinleri beden sınırı olarak algılıyor. Aslında ustalaşmanın bir parçası bu. Yani o arabayı böyle iki arabalık aralığa böyle dar bir yere sokabilmek için bu algıya ihtiyacım var. Ama aynı zamanda bu genişleyip daralabilen bir şey yani bu algıyla oynayabiliyorsun. İşte bahsettiğin gibi hiçbir farkındalık yoksa ve aleyhte çok anlatı varsa yani sen zihinsel bir varlıksın işte e, her şeyi burada halletmelisin gibi bir alt metin varsa senin inançların, dünya görüşün içerisinde ve gittikçe bu sisteme yabancılaşıyorsun. Ve işte o ya yani şu anda fark etmeye başlıyor ki aslında benim zannetimden daha fazla bedeli olan bir şey. Yani insanların sadece bedenine yabancılaşması ya da onu işte böyle kafalarına göre değiştirip sonra pişman olacakları bir sürü şey yapabiliyor olmaları ya da kendi üzerinde tanrıcılık oynayacak kadar fütursuz olabilmeleri. Yani çünkü yani dışsal bir şey olarak görüyor, bedenini bir araç olarak görüyor ya da dünyayı. Hani o hükümsüzleştirmeyen çok daha mutsuzluğa sebep olan tarafları varmış. Şu anda kafamda açılıyor konuştukça mesela. Çok önemli bir meseleymiş bu. Ama bu yani beyin bilimleri açısından yerine bildiğimiz, ne kadar değişken olduğunu fark ettiğimiz ve ne tarafa doğru çalıştırırsan o tarafa doğru yöneleceğini bildiğimiz bir alan. Sen eğer gerçekten zihinsel bir varlık olarak gittikçe kendi zihnin içine kaçıp dış dünyayı böyle emtialardan oluşan bir kurgu alanı olarak algılamaya devam edersen ona göre davranıyorsun. Ne kadar bedeninin etrafının, ilişkilerinin, dokunduklarının farkındalığına sahipsen ve bir süre sonra işte aynen arabada olduğu gibi o bedenin ötesine geçebiliyor ben algısı. Yani. Bayağı önemliymiş de Mustafa. Vallahi bak bu, bu, bu konu iyi mi çekti yani hakikaten iyi. Ama sen tabii bunu şimdi şeyden zannediyorum demin sözün arasında yakaladım. Mesela işte vücuduna bir şeyler yapmak. E şimdi estetik ee, cerrahi mesela. Evet. Bu, bu, şunu fark ediyorum ee, özellikle 30 yaş altı insanlarla beraber masada konuşuyorken mesela estetik ameliyatın Kültürün normlarından birine dönmüş tamam. durumda. Tamam. Herkes yani klasik planını yaparken işte 20'ye yaklaşacağım, ehliyetimi alacağım, üniversiteyi bitireceğim, burnumu ameliyat ettireceğim ya da memelerimi büyüteceğim. Ağırlıklı kadın grubunun içerisinde var. E, erkekte de saç ettirme ya da işte benzer evet. benzer diyeceğiz. Yaş kuşakları değişik şekilde. Bunu normalleştirmiş. Onun normalliğini hani en çok yapabildiğimiz hikaye bu. Hani aslında normal olmayan şeylerin anormalliğini fark etme ile alakalı dıştan durmaya çalışıyoruz ya bir şeyde. Bunu fark ediyorum ya ulan bu normal değil. Ya bu seviyedeki normal değil. E şimdi ya da artık ben bir normal değilim. Ama yani bu benim mesela çevremde çok normal. Tıp fakültesinde yaptığım için senarca. Buradan ailemizin doktoru sevgili Mustafa Keskin'e de bir selam kesin izliyordur. Mustafa Plastik Cerrah, bizim tezinde falan beraberdik, Samsun'la birlikte çalıştık. Bana sürekli yarı şaka yarı ciddi, baba şu üstte bir eksik, şu kulakları ikiye yatırsak bak cüllop gibi olur falan filan gibi. Ve bunu gerçekten şey yani çok kolay yapıyor gerçekten. Ya kolay yapılabilir bir şey artık cerrahi olarak. Uçur. Ve base görmüyoruz bunda. Mesela ben bu konuda çok sarsılıyorum düşündüğümde. Hatta Photoshop'ta kendime yaptırdım, kulakları yatırdım, saç ektirdim falan. Dedim Allah çok iyi biliyor bazı şeyleri. Yani o photoshop'taki sonuç gibi gözükecek olsam benim mutlaka meslek değiştirmem ya lazım. Ya gerçekten annemle babam işte bizim göz kapakları sarkık. İkisi beraber göz kapağı ameliyatı oldular. Artık 70 yaşlarındalar hani gerçekten sıkıntı çekiyorlar. Yemin başladım. ederim iki yıl reddettim ya. Tabi. Yani böyle poncık poncık bana <gülüyor> tuhaf tuhaf bakıyorlar yani işlerle hani alakalı yani gerçekten yatır kadın. Yani hani bir şeyde. Şimdi, şimdi buraya, o ama o kozmetik değil bak. Bu o mesela ya. şey bir mesela. O bile, o bile yani? yani senin alıştığın sistemi nasıl bozuyor. Ben evet. yani şimdi ona okeyim mesela o tamam ama. Yani bunun bir sınırı olmalı. Mesela bedenini değiştirme, özgürlüğüne sabır okey tamam anlıyorum. Ama ister milyonlarca yıllık evrimsel sürecin getirdiği varyasyonları çeşitli düşün. İsterse diğer insanlardan farkının hani bizi bir sosyal canlı olarak çeşitli yapan taraflarını düşün Fakat hepsine baktığında Herkesin bir Pitt gibi olduğu yerde nasıl üyeceğiz yani bir de öyle bir durum var. Ya bunu işte bir otel lobisinde oturuyorken fark ettiğim şeylerden bir tanesi. Yani karşılaştığım kadınların yüzde yetmişi birbiriyle akrabaymış gibi görünüyordu. Süt <gülüyor> yani... Ve hangi dizide abi biri söylüyordu burun estetiğiyle güzel olan kadın diye bir şey yoktur diye biri söyledi bir şey. Birisi bir dizide söyledi. Abi kötü oluyor. Yani yüzde doksan dokuzu kötü oluyor. Çünkü doğal olmuyor. Yani bir tuhaf bir şey var orada. Mesela çok hafif diyelim burun deviyasyonunu düzeltmek falan harika sonuçlar vermiyor. bir yok. sürü ben yaptırdım iyisi oldu falan diye i̇şte, yorum gelecek Mesela on, Onlar okey yani ama mesela normal bir burnu hübeği yaptırınca abi olmuyor. Yani penguen gagası gibi bir şey de insan güzel olmuyor. Ve mesela bu çok sık karşılaştığımız, çok sık yapılan bir şey. Ya da mesela gerdir, cildi gerdirme. Tamam cilt pürüzsüz gözüküyor ama olmuyor. Bir şekilde bir sıkıntı var. Ee, Nip Tak diye bir dizi vardı. Evlerden ırak Çok fenaydı yani. İzleyenler bilirler. Ee, yani hamilelik döneminde sevdi hamileliği tehlikeye girenler var yani. Tanıyorum. Bayağı korkunç bir dizi. Ee, iki tane plastik cereyanın anılarını anlatıyor. Kadının bir tanesi 50 tane operasyon olmuş. Böyle surat bebek gibi. Abla 79 yaşında mı ne? Diyor ki torunum beni ciddiye almıyor. Beni eski halime getirin diye bunlara geri geliyor şimdi. <gülüyor> Adam diyor ki yapamam. Bunun andusu yok yani. Geri alamıyoruz bunu. Ve kadının bunalımını çok güzel anlatmışlar mesela. Orada da ya bir plastik cerrahi hikayesi üzerinden olayın ne kadar abuk boyutlara çıkabildiğine dair de çok enteresan hikayeler var. Aynısı bu benlik sınırını konuşmak açısından, aynısı şimdi cinsiyetle ilgili de geliyor. Yani evet. biz, Çok var ve ben de görüyorum. Bence açık beyin olarak bu arada bu konuyu birkaç tur işlememiz gerekecekmiş gibi evet. görünüyor. Çünkü... Ee, yeni bir sürü beraber çalıştığımız insanda cinsiyetle ilgili bambaşka bir dil ve kültür konuşulduğunu görüyorum. Bizim alışkın olduğumuz şeyin dışında bu konu artık LGBT falan hikayesinin dışındaymış gibi görünüyor. Yani e, klasik batı kültürünün başka bir fotoğrafla geliyor olması. Bunların hepsi liberalizmin altından, e, başının altından çıkıyormuş gibi de görünüyor da buna bir, bir şey konuşuyoruz. Şu özgür irade ve liberalizm biz ne kadar karar verebiliyoruz hikayesiyle de alakalı. Ama şu cinsiyet mevzusu acayip değişik, tuhaf. Yani bireysel olarak kendi cinsiyetiyle alakalı hak sahibi olma hali. Bu konuları konuşmak çok tehlikeli biliyorum ama yine de girmek gerekecek çünkü çok güldür güldür geliyor ve sokakta Tabii başka konuşmuyor. bir kültür geliyor yani. Bireysel olarak kimin neye belirlediği konumuz değil bizim. Genel olarak bunun nasıl olduğu konumuz ya da ne, ne düşünürdüğü konumuz. Bu benlik sınırındaki o tuhaf gevşeme ile ilgili olduğunu düşünüyorum. O cinsiyetle alakalı Çok var tarifin yani kendi benliğiyle alakalı yani bedenine bir dış varlık gibi, cep telefonu gibi ya da satın alabileceği bir şey gibi bakabilen bir insan bedeniyle alakalı zihninde oynayabildiği tüm oyunları bedenine yansıtabileceğini de düşünüyor. Halbuki bedeninin de bir karşı yansıtması yani bedeninin de onun ben varlığına bir dönüşümü var. Yani mesela transpreylerde böyle bir temel motivasyon yani bedenini kendisine ait hissetmediği için, operasyon geçirmek istiyor mesela. Yani onun arkasında gerçekten böyle kuvvetli bir psikolojik saik var. Bu oranı belli olan 3 aşağı 5 yukarı yani düşük oranda görülen ve doğal bir varyasyon bu var. Yani bazı insanlar, mesela şey bu mutilasyon hastalığı vardır belki bilirsin hani insanlar mesela küçük parmağını fazla görüyor ve hani Ağaz iyice bize kesi atıyor mesela. Evet. Mesela bu bu bir beyindeki vücut haritalamasıyla ilgili gerçekten bir ağrazın sonucu. Ee, ve bu insanların Gerçekten hepimizde olan bir uzvu kesip atmaları. Kolunu bacağını kesen var bunun için. Böyle bir olumsuz davranışa sevk edebiliyor. Şimdi bunun bir başka versiyonu orada var. Şimdi bu hastalıktır değildir. Yani hastalık dediğin şey zaten sosyal uyum davranışını bozuyorsa hastalık dersin. Ya böyle bir insan ameliyat olur, cinsiyet değiştirir bilmem ne hepsi okey. Fakat burada soru şu. Öyle gibi zannedip, öyle gibi zannedip, Sonrasında yani değilmiş de işte bunun andusu yok. Deminki avladık gibi geri alamıyorsun. Andan yapamıyorsun bunu. Burada en önemli kurtarıcı bilgi. Ben en çok sopayı nereden yiyorum? Bilmiyorum. Kadın erkek konuşuyoruz ben sürekli arıza çıkıyor. Az önce de hafif bir hastalık olabilire girme yaptım. Bak, Tam konular. tersi. Bir dayak hastalık der de. Bir dayak yeriz Doğru. burada var ya yemin ediyorum. Ozan'cığım lütfen montaj. Bu arada şunu söylemek Hı. istiyorum. Bence bu konuyu en sağlıklı açıklayacak şeylerden bir tanesi. Gündüz Valsaf'ın yorumu bu konuyla alakalı. Eşcinsellikle alakalı 1960'larda hastalık dendi, bilimsel anlamda bir temeli yoktu, siyasiydi. 2000'lerde hayır hastalık değil derdi, 90'ların sonunda yine bilimsel bir temeli yok, Aynen. siyasi Aynen. Aynen. bir şeydi. Bu konuyu yani hani bu, bu, bu zeminde... Ben yani kitabına bölüm yazmış adam olarak çok net söyleyeyim, eşcinselliğe hastalık denmesi hiçbir bilimsel temele dayanmaz. Yani bunu net olarak söyleyeyim, hatta eşcinsellik dediğimiz Olguların bir kısmının doğal varyasyonun, doğal bir parçası olduğunda biliyoruz biyolojik olarak. Bu var. Fakat sorun şu, bireysel olarak ben. Neyim? Bunu keşfetme yolculuğunun Hayat hayat diyoruz biz. İki dakika önce birinden bir şey duydum. Bir arkadaşım bir şey yaptı falanca şey modaydı diye. Onun peşinden giderek kendim olamayacağını erkenden öğrenmezsem bu devirde bahsettiğin zihinsel minvalde çok büyük darbeler yiyebilirim. Ömür bunun için var. Kaç sene yaşayacaksan yaşa, cinselliğini, hazzını, sevdiğini, sevmediğini, korkunu, endişeni, arzunu, hayalini keşfetme yolunun adı hayat. Şimdi ben bir ay önce hayatımda ilk defa panseksüel diye biriyle tanıştım. Bilmiyordum panseksüel teriminin anlamını. Mesela pantürkizmi biliyorum bütün Türkler birleşsin. Bu da öyleymiş, bütün cinsiyetler birleşsin. Yani cinsiyet fark etmez. İçimden Allah kabul etsin dedim. Yani diyebileceğim başka bir şey yok. Çünkü pan çok yeni bir terim. Eğer böyle bir biyolojik varyasyonumuz olaydı. Bütün toplumsal opresyona alan biz nasıl eşcinsellik diye. Ya da işte daha eski zamanda hünsa diye bir varyasyonun varlığını biliyor isek. Onu da duymuş olmalı. Bu belli ki yeni çıkarttığımız bir şey. Bu kavramlar üzerine oynayabilecek kadar kendimizi muktedir hissetme yanılgısı insanlığın en kadim yanılgısıdır. Her zaman. Havalı terimlerdir, güzel. O bazı dizlerde çok güzel dalga geçiyorlar işte. En son komiski metotta mıydı? Orada vardı. Ee, Morgan Freeman'ın oynadığı karakter. Yazık Bravo, adam. aynı şekilde vesaire. nasıl toplumsal yansıması olduğunu da gösteriyor. Ki. Tuhaf. yani mesela işte Jordan Peterson'a yaptıkları. Adam dedi ki bana hepsi zamiri dışında zamir dayatamazsınız dedi ya. Bu dilin ben bu dili böyle öğrendim. Topluma böyle bir kural, işte gender free yani cinsiyetsiz zamirler konmasına karar vermiş Kanada. Adam bunun aleyhinde konuştu diye topun ağzına koydular. Çok da iyi oldu, meşhur oldu. Ben herifin adını duydum mesela. Çok parlak bir zihin, tamam kendi aşırılıkları falan var ama yani bunu dili modifiye etmeye gidecek kadar bir modayı abartmanın çocuksuluktan başka bir izahı yoktur. Ve bu insanlığın hala bazı konularda ne kadar infantil, ne kadar olgunlaşmamış, ne kadar çiğ düşünebildiğini çok net gösteriyor. Panseksüelizm diye bir şey muhtemelen vardır. Ama sen bir ay içerisinde 2-3 kez bunu duymaya başlıyorsan ve ondan önceki 48 senelik hayatla böyle bir şey duymamışsan, ki bu konularla ilgilenen birisi olarak, burada bir sorun olduğunu tespit edersin. Bir her zaman önerim, biyolojik camiaya bakalım. Yani 10 milyon civarında canlı türü bizden ilgi bekliyor. Onlara bakalım, bir cinsiyet nasıl yürüyor, ara cinsiyetler nasıl oluyor bilmem ne. Ve insanda da benzer bir şey görüleceğini varsayarak, biyolojik bir organizm olduğumuz için, oradan ders alıp burayı isimlendirmeye çalışalım. O zaman daha rahat ederiz ve... Hepimiz, ben mesela Sinan Canan, Ankaralı, Kuyumcu Çocuğu, Kepçe Kulaklı, bir sürü şeyim var benim. Yani bir sürü sıfatım, vasfım, görünüşümle ilgili, hissedişimle, kültürümle ilgili bir sürü şeyim var ama ben bunların hepsinin toplamından daha fazla bir şeyim ve bunların hiçbirisi benim için direkt tanımlayıcı değil. Mesela bana heteroseksüel diyorlar, o ismi ben koymadım, bilmiyorum ama bir şey tanımlamak gerekse çok yaygın ve anlaşılır bir tanım olduğundan kullanıyorum ama umurumda bile değil ne olduğum. Ben neyi sevdiğimi ve neyi sevmediğimi biliyorum. Bu farkındalıkla yaşıyorsan o hayat senin. Yoksa ne bu el senin, ne <gülüyor> o hayat senin Mustafa. Nerede <gülüyor> güzel konuymuş yalnız çok sevdim. <gülüyor> bu çok yani gebe de bir konu arkasında. Tabii, tabii. Yani şu ben mevzusunu ne o. Yani kendi kendime tarif ederken masanın içerisinde profesyonel bir tarif değil bu. Ama işe yarayacağını düşündüğüm bir şey. Ee, zihnin içinde doğduğun andan bugüne kadar bir sürü... Hatıra, duygu, biçim. Sabahları uyanıyoruz, bir hayvanı görüyoruz, kızgınlıklar duyuyoruz, öfkeler duyuyoruz. Duygu ve bilgi zerreci, düşünce zerreciyle dolu bir yapı kullanıyorsun. Bazılarını hatırlıyorsun, bazılarını biriktiriyorsun, bazıları güncel olarak devam ediyor falan. Bunların çok az kısmını paylaşabiliyoruz. Heh. Yani Sabahleyin uyandığındaki kendini keyifli hissettiğin bir anı kimle paylaşacaksın? Dünyada onu paylaşabileceğim ya da her gün için paylaşabileceğim birisi yok. Ya da yani... Yani yanında eşin de olsa paylaşabileceğim bir şey değil evet, her zaman. Ya da eşinle alakalı hissettiğin duyguyu da ona yani ha, tabii, paylaşabileceğim evet, bir şey tabii. değil. Bu, bu hissettiğin şeylerin bütününün hepsi bedenin öldüğünde gidiyor. Halbuki ben bu, ya yani ben diye tarif ettiğim şey o. Yani bu, bu sınırlılık onunla alakalı. İletişimde kullanabildiğim, bu da %1'i var ya da yok. Yani anlatabildiğim, ki ben çok çabalıyorum anlatmaya. <gülüyor> Sen de öyle. Hani bu anlatabildiğimiz %1'i var, belki binde %1'i emin değilim. Var ya da yok. Geri kalan her şey, yapacaklarım, yapma potansiyeline sahip olduklarım, işte heves ettikleri, düşündükleri, bu, falan falan, falan, şey. falan hepsi, Beden fiziki varlığıyla sınırlı. Hiçbir kayıtlı karşılığı yok. Hiçbir biçimli karşılığı yok falan. Ve dünyayla ilgili beni tanımlarken dışarıdaki sen beni tanımlarken muhtemelen o yüzde birle. Ben de seni tanımlarken o yüzde birle sadece Tabii. kullanabiliyorsun. Ben buyken hani bedeninle bu kadar müstahak bir şeyken o bedensel zihinsel durumu işte estetik cerrahiyle liberal cinsel tercihler seçkisiyle. Bu arada liberalizme şakadan ok atıyorum. Hani kodlarla <gülüyor> alakalı şakası da şu. Belli liberal bir insan işte. <gülüyor> Şakası da şu. Eee şeyde hani çok fazla kararı biz veriyoruz ya. Hani insan olarak her tür karar bize geliyor, geliyor, geliyor. Ama son 10 yıldır, 20 yıldır bazı bir şekilde biliyoruz. O kadar yüksek bir özgür iradeye falan da sahip değiliz. Hiç değiliz hatta. <gülüyor> yani bu bu bilgiyi bilip Tüm kararların bize ait olduğunu zannetme halinin ikizlemesi dualizmin Allahı gibi görülüyor yani bu ne yani bu bu böyle olmaz denilen bir bilgi var ve bunun olduğunu iddia ettiğimiz bir halin kendi içindeki çatışması gibi geliyor. Yani i̇şte pansex gibi bir şey bu da yani adını koymuşuz ama içeriği yok yani şeyde bir karşılığı yok. Ben baya baya bir derslerine derslerine katılmıştım zamanında işte Ankara'da. Liberteryanizm, libertarianizm, liberalizm nereden geliyor, ne yapıyor? Hı. Çok makul, çok mantıklı anlatınca gayet güzel falan oluyor ama yani hayatın içerisinde yaşadığında benim liberalizmle anladığım bir tek şey var. Senin nasıl yaşayacağını ben sana dayatamam abi. Ben bir tek bunu aldım gittim. Onun dışında <gülüyor> hiçbir teoriz beni ilgilendirmiyor. Yani şuna ikna oldum. Ben sınırlı karar kapasitem nedeniyle senin nasıl yaşayacağına karar vermemeliyim. Sen de benim nasıl yaşayacağıma karar vermemelisin. Ama öte yandan sırf bana öyle yaşa dediğin için sen, ben onun zıttını seçersem, senin manipülasyonun dolayısıyla bir şey seçmiş oluyorum. Bunu da fark etmem lazım. Ee, Müslüman kızı, ateist olma. En sevdiğim şeydir, spordur. Atasporu bizim Türkiye'de. Yani ateistim niye? Bu Müslümanlar çok iğrenci. Yani Müslümanlar ya bulmadı ki Tanrı'yı anlatabiliyor muyum? Yani bu senin evrenle ilişkinle alakalı bir şey. Ben ateist kanallarına biliyorsun muhabbetlere katılıyorum. Hmm. Aynı şey o dışarıda bir gözlemci sanki önünde de bir şey bulmuş. Onun sahikiyle hareket ettiğinin farkında bile değil. Yani kendisi onun bir sonucu onu göremiyor mesela. Tek şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Yavrum sen ne yaptın? Sen bakınca ne ya görüyorsun? Ya da Tanrı ile ilişkili <gülüyor> aynı zamanda alt tarafta kurumsallaştırılmış kültürlere bağlı çeşitli din gruplarına tarif etmekte yeter. Daha, ay, ay. daha beteri. <gülüyor> Bak ben ateist kanallarına katılıyorum. Beni şeye katılırken gördün mü? Böyle ileri derece İslami diyelim kanallarda. Konuşmam mümkün değildir abi. Çünkü orada da kitli bir kafa ve korunaklı bir jargon var şimdi öbür tarafta ben o çocuğun derdini anlayabiliyorum mesela ateistin derdini anlıyorum ama kökten inançlı insanın sıkıntısını biliyorum ve o sıkıntıyı ben aşamam onun uzmanı ben değilim ya. Yani orada bir kilit var o kilit bütün dünyadaki her şeyi o jargon içerisinde yorumlayıp kendine benzetme çabası ve işte birkaç televizyon programında bu hataya düştüm evet dedim ve hala mesela Herhangi bir inancı olmayan hatta genel olarak a priori inançlara karşı olan insanlarda uluslararası ortamlarda bile konuşurum hiç sıkıntı yok. Çünkü salvoları beni vurmuyor. Ama inançlı bir insan olarak inançlının nadanlığıyla baş edemem. Yani inançlının şiddeti çok daha şiddetlidir. İnançsız adamla fikir egzersizi beni besliyor. Senin şey diye anlattıklarım var öyle bir birkaç ateizmle alakalı sohbetler içeriği gibi yani bunlar... İslamiyet yapıyor. herkesler daha iyi biliyor. Farklı değiller falan. Abi diye. adam ya ateistle konuşurken bana Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan konuşuyor adam. Yani Diyanet İşleri'nin şeyine gıcık olmuş. Neyse işte o temsil ettiği şeye. Baba diyor ben öyle bir şey inanmıyorum ki sen bana niye bunu anlatıyorsun? Adamın kavgasının başka bir şeyle olduğu çok belli. Yani öbür tarafında zaten hakikatle işi yok. O kendisine aktarılanı gerçeklemeyle meşgul ve hakikat peşinde olmak ona hep Benzer ezberleri tekrarlamak şeklinde öğretilmiş. Kendi kendini doğrulayan kehanetler üretmek şeklinde öğretilmiş. Ya yani burayla konuşulabilecek çok fazla bir şey yok. Oraya düşme tehlikesi olan insanlara alternatif sunmak benim işim. Yani düşünce alternatifi. Beğenir beğenmez ayrı konu. Ama bu yabancılaşma işte fikren, zihnen, bedenen çok pahalı bir şey. Ve yani insan olarak bence bizim en önemli sorunlarımız buralarda bir yerde yatıyor gibi geliyor. Biz bunu deşerim biraz daha. Yani bu, bu konu iyi bir konu. Benim bakış açım da şöyle yani. Bu hikayeler hemen çok hızlı bir şekilde komple teorisine dönebiliyor. Evet. Cinsiyetle alakalı konuştuklar. Netflix herkese eşcinselliği gösteriyor falan. Yani hani Netflix'e soruyorsun arka tarafta niye böyle yapıyorsun diye. <gülüyor> Gerçekten soruyoruz bu arada. Ar verdiği cevap, ben onlara azınlık kabul ediyorum, azınlıkların tümünü destekliyorum diyor. Pozitif ayrımcılık yapıyor Pozitif ayrımcılık yaptığını iddia ediyor. Ya da Oscar törenleri de aynı şey. yani film seçkisini bu, bunun üzerinden yaptığını söylüyor. Kamuoyuna yayılacak kültür bilgisinde azınlığı desteklemek üzerine kurulu bir tercihim var diyor bir şeydi. Şimdi bu komple teorilerini yani bize kültür empatör diyorlardan başla da arka tarafta dünyayı şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar ya da istedik cerrahi ile alakalı da aynı şey geçerli. Sıyırdığımızda ben dünyanın bütün halinde hani karma kelimesi tuhaf kaçacak burada ama yani bir bütün halinde birbiriyle... <gülüyor> yani Harbi de öyle oluyor. Karma daha böyle romantik bir şeyle ilgili ya şeyde. Bütün halinde hemen herkesin bilgili ya da bilgisiz bir şekilde onayladığı gerekçelerin oluşturduğunu düşünüyorum dünyada olanların. Ee, ve eğer böyle Zamanın bir Zamanın şey... ruhunun zuhuratı diyorsunuz. zuhur Evet. O yüzden estetikle alakalı söylenenler ya da cinsiyetle alakalı söylenenlerin neden söylendiğini, neden bunun zuhur ettiğini, bu dönemin neden bu konuya ayrıldığını anlamak istiyor. Bu değişimin kaynağını. Burada ve komple teorileriyle işte Amerika bunu istedi. Bundan sonrasında böyle olacak falan işte. Büyük reset geliyor. 2030 yılında her şeyi kiralayacağız falan. Yani hani tamam komple teorilerine de bakmayı hep eğlenceli bulurum ama ya eğlenceli çok dışına çıkartmak çok sağlıklı değil. Çünkü bizi düşünsel olarak bozuyor. Psikolojik olarak bizi daha iyi bir yere taşımıyor oradaki elan. Bunları kenarda bırakıp insanlar niye ilgili, niye 30 yaş altındaki insanlar cihaziyetle alakalı bu kadar konuşmayı istiyor ve bu konuya motive bunun kaynağını anlamak. Mesela hep senin sıklıkla söylediği hikaye kendini bilmeyle alakalı bir başka tuhaf çaba olabilir. Bunun zaten tas tamam o. Evet yani... yani öncekilerin anlattığı gibi kendimi bilemeyeceğime göre bunun için yeni alanlar araştırayım telaşı gibi geliyor. Evet yani ben kendi çocuklarımla bunu konuşuyorum. Yani onlar başka bir evredin sana. Benim benim orada yetişmemişler onlar yani. Evet ve bunu, bunu anlamak, bu evrimi kendisinde görmek ve düşünmek istediğimiz için çaba sarf ettiğim bir şey bu. Yoksa buradan şey sonucu çıkartmayalım yani. Hani dünya işte ekonomik olarak işte kölelik ve sömürgelik bir başka halde gidiyor bilmem ne falan hikayesi. Şimdi nereye gidersek izin buradan ne yapıyoruz? Biz kendimize yapıyoruz zaten ama yani şu yanılgıdan çıkmanın çok lazım olduğunu düşünüyorum. Bugün açık beyna işte staj için görüşmeye gelen arkadaşlardan bir tanesi. Yeni bizim daha önce yurt dışı aktivitelerle tanıştığımız. Ki, ne görüyorsun dedim açık beni. Niye buraya geldin? Ya hocam dedi sizin burada yaptığınız her şey yani sizin eğitimler diğer arkadaşlar işte YouTube programları falan. İnsanlara sanki sürekli şunu söylemeye çalışıyormuşsunuz gibi geliyor bana dedi. Yani tamam baktığında bunu görüyorsun ama başka şeyler de var. Yani hep böyle yapıyorsun ama başka yapılacak şeyler de var. Yani dedi böyle menü ki genişletilmiş bir menü gösteriyorsun. Bu çok hoşuma gitti. Yani Bizim zaten bu dünyadan gitmeden önce ben kendimi karlı ad edeceksem bunu hamla hamamla yapamayacağımız çok aşikar. Ya beni yetiştiren kültürün bana işaret ettiklerinden daha farklı şeyler gördüm. öyle gidiyorum iyiydi be abi. Diyerek gidebilirsen buradan o farklı opsiyonları tatmışsam bu yaşamanın bir anlamı var. Şimdi bu kadar yaşayabildiğim için çok seviniyorum. Mesela bir sonraki neslin bu tartışmaları görmek çok güzel. Şunu fark ettiriyor. Gerçeklik benim gördüğüm kadar değil ve bundan çok daha büyük. Benim gibi 10 bin ömür yaşansa onun bile görebileceğinden çok daha büyük bir şey dışarıdaki gerçekliği İnsan da bunu araştıran bir varlık. Yani özellikle gençlere ses. <gülüyor> gençlere ses Ya şu gençlere de gençler demeyelim artık. Ya buraya başka bir çözüm bulmak lazım. Arkadaşlar biz de gençiz. Ne var Allah. Yok <gülüyor> Yo, biz de gençiz. Kafasından kaynaklı değil yani. yani 20 <gülüyor> yaşında sana gençler dedi kendisi. Çok abi de evet sesleniyor. ya şey gibi oldu. <gülüyor> olmuyor yani üstten oluyor biraz. Ama yani. O çeşitliliği sağlamak için modalardan da belli bir mesafeyle durmak, uzak durmak lazım biraz. Modaları anla, içinde ol ama o mesafe. Çünkü bizim işimiz burada keşif. Bize verilenle yaşamak değil işte. Modanın, e şimdi arkadaşının verdiği terim, tabir, yaşam tarzı ona cazip geliyor belki ama o da değil o. Yani aslı olan o da değil. O da işin bir parçası. Eylem, dene, öğren ama gerçek daha büyük. Yani ben bilmiyorum hala. Bunlar nedir bilmiyorum ben. Bakıyoruz işte. Bana da şöyle gibi geliyor. Senin söylediğini başka bir yerden okuyacağım. Hadi zihinsel anlamda paylaşmak açısından söylüyorum. Ee, az sayıda insan ve kısa zaman aralıklarıyla baktığında başka bir şey. Biraz daha geliştirdiğinde başka bir şey. Biraz daha geliştirdiğinde başka bir şey. Bu tarz hareketler kısa zaman aralıklarında ve az sayıda insana bakarak tanımlanıyormuş gibi görünüyor. Halbuki bunların çoğu bir yerden bir yere giden akıntılar gibi. Ben nereye gittiğini merak ediyorum. Yani şimdi ne olduğundan öte ben bu nereye gidiyor acaba? Neyle evrimleşecek? Çünkü kültürel olarak da olsa evrim bir şeyi daha çözmeye çalışıyor olmalı. Yani en temel çözmeye çalıştığımız şeylerden bir tanesi daha kalabalık ve organize olmayı çözmeye çalışıyoruz. Son 2000 yıldır bariz bununla ilgileniyoruz. Bence en ana motivasyonumuz bu şeyde. Ama bunlar olurken bu gördüğümüz herhalde cinsiyetle ilgili konuşma, estetik cerrahiyle ilgili bir şey bir şeyi daha çözmeye ve bu çözmeye çalıştığımız şey kesinlikle şu değil yani. Daha iyi gözler, daha iyi bilmem ne falan değil yani. Bunun bu, bu, bu olmayacağı belli. Yani futurizm bununla alakalı bir şey değil. Bir evrimsel olarak bir bir dokuya, bir moda daha gidiyoruz ve bu gidişin bunlar küçük kesirleri ya da noktacıkları üzerine koyduğumuz noktacıkları. Onu tahmin etmeye çalışıyorum. Eğlenceli olur. Ben zaten merakını giderebilirim. <gülüyor> Nehirlerin hepsi denize akar Mustafa'cığım. Yani sonuçta bu iş bitecek yani. <gülüyor> bir şekilde denize kavuşup rahatlayacağız. Hala fıhış iş yani. Uzayda, uzayda gezen ee, karbon tahmin ediyorsun. Çünkü bunun yarını ya da epizotları olmadığı için doğadaki ya da kültürdeki dönüşümlerin ne bakışkan bir şey olacak. Ben sonrasını merak etmektense şimdi keyfini çıkarmak taraftarıyım. Bak daha yeni öğrendim abi panseksüel değil mi? Şey 3000 yılında uyanmak için 3 kez ölürüm. Vallahi mı diyorsun? Vallahi. Abi hiç merak etmiyorum ya. Ben yani. çok merak ediyorum ciddiyim. Yani niye 3000 de 300 bin değil? Nasıl? Ha bana sorsan ben iki buçuk milyardı sonra tekrar bir gelmek istiyorum. Bakalım buralar nasıl falan. Ya ya. Ama ben izdekte takip edebiliyim. 300 bin yıl sonrasını tahmin şey tahmin edemem ki. Yani akron gene an, aynı olacak gördünüz bir şeye kaya. 1920'de yazılmış bilim kurgu bak. bugüne bak yani dedikleri gibi değil işte. Yani o gün neyse bugün o. Şimdi otobüs hızlı biraz. A ben benim dediğim gibi olduğunu zannediyorum. 3000 yılda o yüzden bakmak istiyorum. Bilmiyorum. Ola da bilir gerçi. Bir bakalım. Ya bu işte. Bir sonraki bölüm zaman makinesi konuş. O farkindiyim.